2020 Antalya Manavgat çakıştayız evet. yanımızda e, rekor gelişim müşterimiz e, Alaaddin Yılmaz burada 10 dekar bir avokado bahçesi tesis ettiler bu yıl bir ay önce avokadolarımız dikildi. dikildi neler oldu Alaaddin abi avokadayı diktik avokadayı neler gördük bir, rekor gelişimle beraber diktikten sonra e, belki de ben bu yaşama kadar böyle bir sıcak ve soğuğun ayı belirtelim yani Antalya Türkiye için son 50 yıl hatta 60 yılın en sıcak Mayıs'ı en soğuk Mayıs'ını yaşıyor birer hafta arayla böyle bir iklimsel dengesizlik var burada şimdi kaç adet fidanımız var bu 10 dakika 350 adet çeşit olarak çeşit olarak Betin Füarta ve Betingen hepsinden var karışebi şimdi şöyle fidanımızı gösterelim şimdi Az önce bahsettik sıcak ve soğuk olan e, tam dikim tarihini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ya. 20 Mayıs, Nisan He, olabilir. 20 Nisan. Ha. 20 Nisan. Pardon. 20 Nisan çünkü bugün 29 Mayıs. Doğru, doğru. doğru 20 Nisan. Yani e, 20 Nisan olursa aşağı yukarı 40 günlük bir fidan bu, toprağa gelmiş. Doğru. Fidan. doğru, doğru. Ve doğru. üstten dikerken rekor gelişim ürünümüzden uyguladık. Uyguladık. Bu şekilde görülüyor. Şu fidanın tepe sürgünleri yeni. Ve dediğim gibi yani bugün yıl şartlarında hem soğuk hem sıcak bir arada olması Hiç görmedim. Yani böyle bir Yaktı. Şöyle gösterelim şuradan. Hiç yani iklimsel dengesizlik diye sürekli biz videolarımızda bahsediyoruz. Evet. Şöyle görülüyor. Bu şekilde yeni sürgünler geliyor. Tepeden yürüyor. Şöyle göstere göstere gidelim. Bahçemiz geniş. 10 dekar bir alan. Şöyle buradan da gösterelim. Şimdi sizin muz da aynı şekilde aynı gördük şey. gösterdik şimdi o su ve sıcağı rağmen e, fide, fidan kendini koruyabilmiş buradaki esas önemli olay bu bir de fidan kaybı yok Allah şükür hiç yok. fidan kaybı yok görüldüğü gibi şöyle gösterelim biraz daha en azından üreticiler e, görsünler yani her noktada aynı olduğunu şöyle gidelim biraz bu taraflara doğru da şöyle şu doğru gidelim Şimdi Manavgat bölgesinde de yoğun bir avokado yöneliş var. Yunusla birlikte burada görülüyor. Ee, yani avokado'nun istediği toprak yapısı gevşek, nemli, havlu bir toprak. Ürünümüz rekor gelişimde, bunu sağlıyor. Sağlıyor. Bu olduğunda sıcak ve soğuk stresinin olmadığı burada görülüyor. Yani e, bahçenin gelişimi ki hava ancak normale geliyor. Şu an bile bugün ancak havasındı. şey anlamında. Ben göstermek istiyorum ki her yerde aynı üretilmiş, şey olmuş. Üretilmiş de faydamız dokunursa. Siz de sağ olun bize bahçenizi gezdiriyorsunuz. Muzda da bir gözlem yaptık, burada da yapıyoruz. En azından bu şekilde. Böyle gösterelim. Bunlar bir aylık. Evet. Bir aylık şeyler, planlar. Karışık farklı tipte çeşitler var. Şöyle duralım olmazsa burada şey yapalım. Yeterince gösterdik. Şimdi bir ay önce diktiğimiz bir bahçe. Evet. Rekor gelişim uyguladık. Uyguladım. Sizin gözleminiz tamam. nedir burada? Kendi gözlemimiz, şahsi fikrimiz. Şey şu, e, bir fidelerde herhangi bir şey yok. Bir fide kaybımız olmadı, fidan kaybımız. İki, aşırı sulamaya ihtiyaç duymuyor. Sulama ihtiyaç duymadık, tamam. iklim biraz ters kutupları yaptı. Memli. Ama gene de sıcakta da Ve su toprak, istemedi. Toprak, biraz daha gevşemiş gibi hissediyorum. Nasıl bir toprak bunun? Toprak bölge olarak çakış diye geçiyor. Evet çakış olarak geçiyor. Buranın e, üreticiler bilirler. Çevresi portakal bahçeleri zaten, nar bahçeleri. Evet, bu karıncabaşı dedikleri bir şey, toprak tipi diye söylüyorlar. Anladım. Karıncabaşı diye tabir edilen toprak, toprak yapısı. yapısı e, şu an nasıl toprak? Ben şu anda e, aldığımda çok daha iyi. Şu an aldığımızdan iyi ve çok uzun bir süre olmadı. Bir ay gibi bir sürede bunu tamamladık. Evet. Onun dışında var mı söyleyebileceğimiz gözlemimiz? Gözün. Canlılık anlamında, sürgün ya, anlamında? Sürgün anlamında. Az önce gösterdik. Sürgün anlamında diğer, diğer zamanlarda dikilmiş olan avokalara göre daha iyi. Daha iyi. Ee, tavsiye eder misiniz? Yeni evet. avokado fidanı dikecek, bahçe ben, kuracak olanlara? Ben e, bütün dikim öncesi aşamalarında evet. kullanmalarını tavsiye ederim. Biz teşekkür ederiz. Burada da görüşlerinizi paylaştınız. Manavgat olsun. Hani Avokado üretimi, bahçe kuracak. Mevcut avokadaları da. Herkese buradan tavsiye ediyoruz. Manavgat'tan bütün Türkiye'ye Selamlar. selamlarımızı gönderiyoruz. Biz de üretelim, avokado yedirelim inşallah. İnşallah. Biz de üretelim, avokado yedirelim.